Filnolt'tan herkese selamlar dostlar. Ben Cankan. Bugün <gülüyor> Cener arkadaşımla. Cener merhaba. Merhabalar. Tanıyorsunuz zaten diğer videolardan. Valorant oynayacağız. Kanalda hiç. <gülüyor> kanalda hiç. E, e, böyle bir içerik yoktu. Ama. Bakalım bizi ne bekliyor Karşılaşma bulundu. Bir derecesiz başlayıp dereceli gideriz o zaman. Böyle bir e, tanım yapması gibi videoda istiyordum. E, bilmeyenler varsa ya da daha doğrusu bilmiyenler vardır da bilmeyenler için e, daha çok Overwatch'a benzer bir yapıda e, CS diyeyim. <gülüyor> en küçük örneği olsa belirsiz. Evet, Let's. Karakterleri seçiyor. General Sage oynayacaksın. Almışlar. Aynen o. Sage gitti kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben benim Viper oynayışım var. <gülüyor> ama Reyna'da da alıp taşıyayım mı maçı ha? <gülüyor> ya şimdi oramayacağım için hani ona Çünkü göre oynayayım. Operasyonları oyna. da göstereyim tek tek. Bütün olan şeyleri bazıları bende açık değil. Bir iki tane hatta şu da yeni gelen bir karakter ama daha açmadık. O zaman ben Reyna oynayacağım. Sen madem değilsin kendi kendime yıllamaya güveniş. Of oh, ablamızın güzel güzel gözleriyle çok çatı artık <gülüyor> Adam şey yaptı Ben onların sesini de bir kısayım Videoda çok çıkmasınlar Diyeceğim bir şey oldu Ne oldu? Heh, evet başlıyoruz Bir şey oldu bir durdu da En sevmediğim harita geldi Heaven en sevdiğim harita bu benim 3 bölgesi üç var Ve bayılıyorum 3 tane bölge olmaz abi bak evet. Hani Savunurken Çok zor Bak Hiç şeyde, e, defansı biraz, e, atağa çok zor buranın birazcık, azıcık daha. Defansı daha kolay. Hani atağa daha zor ya. Haydi e, daha kolay. Al al uzağa falan var ya. Bir şu arkadaşların biraz sesini kısacağım arkadaşlar, videoda rahatsız olmayın. Çok çıkıyor sesleri. Ben duyamıyorum çünkü silah seslerinden oyundaki biraz fazla herkes. Evet, ben Şerif'le başlayacağım umarım rezil olmam böyle dedik videodan. Van tepatamay <gülüyor> video da rezil olmak istemiyorum. Burayı tutarım ben böyle ya da abi bu abi de sürekli ateş edip duruyor. Birazcık onda kısacağım. Bir ses var. Ayos mu? C boş. Ben yavaş yavaş ilerliyorum Evet. Hop bir tane aldım. Aa, da var. Da var. Böyle arkadaşlar ile canınızı elli yapabilirsiniz böyle. Double doorun sağ tarafında. Evet gördüm ha, şurada. Dedi. Ah. Bir düşman kaldı. Çok iyi yatırdım bir tane daha. Oh seyirci canladı beni spike Sen burada. Oynuyorsun boyne. Bir şey ya. Şerif'le rezil olmadım bari. Yalnız ölüyordum sonda. Onu onu fark etmişsinizdir. Harbiden gidiyorduk. Böyle size bir yandan Reyna'yı bilmeyenleriniz için varsa... Ha, bak geliyor. Ah be 101 vurdum. Heh iyi. Konuşurken geldi odaklanamadım anlık. Ee, Reyna'yı bilmeyenler varsa da e, biraz onlara da oynanış... ...şekli videosu olsun nasıl oynayacaklarına bari dair ya da merak edenler ııı kişilerde silahlarımı çekmeyin dedi takımdakiler, çekecektim ben. Spectral yok ya. Yarım zır çekin Yarım... sadece. Yarım zırh çekin diyorlar, bu da bir taktik. Ee, bunlar oldu, çek, şu şey. Q yeteneğim iki şekilde kullanılabiliyor. E'ye basarsam eğer öldürdüğüm kişilerde çalışıyor sadece. Ee, beni biraz ...purşun geçirmez yapıp ben etrafı görüyorum kısa bir süreliğine. Bu, bu Ultideyken bu. bunu yaparsam direkt görünmez oluyor karakter. O biraz güzel. Ee, bu skill'im de e, kör ediyor. Eğer öldür vuramazlarsa gözü. Çok kullanışlı. Şu acayip dur. Şu anda bir deneyeceğim. Evet beni körken vurmaları dışında... evet Can yenileceğim böyle bir. Evet, buna da aldım. A-oo! Bermi... Oba! Lan Eda evet, arkadaşlar tek sustu Ghost'la biraz zor oldu ama yaptım Genel <gülüyor> nefret ediyor bu çünkü Gördüğünüz gibi 50 kere ölümden dönüp ve 4'te i̇şte 4 attım konuşurken <gülüyor> Bozuk hırı <era> yani ben <gülüyor> istemiyor. FPS, Femine, de İstemiyorum FPS böyle bir şey Gördüğünüz gibi ben böyle hasar yedikçe e, Her öldürdüğüm düşmandan can edilirim eğer e, Bu hırı Ego gibi olacak abi iyi oynayan bir playerin eline düştüğü zaman çok acayip tehlikeli bir şey dönüşüyor çünkü ölmüyorsunuz A deneyebilirler bu ee, Bu şekilde bedava spektrim de oldu. Baya da güzel bir skina. Benim yok tabi böyle yatırmadım para maalesef. Hmm. Evet. Buradalar. Okay. Ultimiz geldi arkadaşlar. Bir ultiyi göstereceğim size birazdan. Tabi şu an... Bumble'u... Of. Oh. Cener... Cener... AWP skilli... Ah Cener uçarak geliyor. Havada indirdim. Havada indirdim Cener. <gülüyor> Rushlayayım mı kanka Aa, ben? Uç kaldı ya. Sen bilirsin. Sağ tarafa git evet. Ultiyi açtım arkadaşlar. Evet beni dondurdu Seç. Çok güzel. O yapması çok iyi olurdu aslında. Ben çok hızlı gidecektim. Çok ses çıkardım. Ses duydum. Solda arka. Şimdi muhtemelen karşılaşacağım. Karşılaşmadım. Çok ilginç. Hala karşılaşmıyorum. Ultim de boşa gitti. Bu double door'da double door'da. E, eh, Genert karşında. Evet. Genert'i harcadı. Oy! Kulaklar da kol yok. Evet, kusura kulaklar da kol. Evet. Sage'de aynı yerden çıkmak pek mantıklı değil. Zaten o da harcadı. İyi bari. O alsın ki uçisi gelsin arkadaşlar böyle seyircilere salın Bombaları e, bir ulti puanı veriyor çünkü Operatörüm al koş Aa kaldık keşke unuttum evet bu benim sağlıklığım oldu yetişemeyeceğim de Neyse Canlı. Evet yetişemedim En azından <gülüyor> e, Bu oyunun AK-47'si dediğim e, Vandalı Çarptık yerde. Bence biz seninle mükemmel bir ikili olduk Cener. Burayı tutabiliyoruz. 0 kill'le mi? Can, sen benim et kalkanımsın şimdi öyle düşün. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Bak ya. Bak ben de 8 kill var. adamlar şu nefeder ya. Arkadaşlar dereceler geldi, sıfırlandı. Geldi. bunlar biraz. Yani, kötü geliyor. oynuyorlar gibi geliyorlar sizdeki oynamıyorlar. Onlar kaynaklı A yok olabilir. Yok. Bir de ulti atarlar bir tane. Evet, A'ya gidelim o zaman. <gülüyor> Ben, şey ben vurulacağım muhtemelen tam Of öldüm. 2, 2 72 66 vurdum. Oh, double door. Görüşürüz. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Kenarı izliyoruz. Ho! Oh, Seyircimiz bizi kaldırdı. Yeniden fightdayız. <gülüyor> Ama muhtemelen ana. Ancak tersim olmadığından kaynaklı fight'ı kazanabileceğim chắc şey sanmıyorum. Sen alırsın, ne alsın. Hadi bakalım bir John Wick müziği alayım. Ses bakıyorum. Şöyle bir söyleyeyim. Biraz. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. <gülüyor> evet alamadım ama iyi damage vurdum. An... Rakip PUBG Evet tamam, biraz zaman kaybı daha kaybedersek diffüzye edemeyeceğiz. Jenner kendini feda ederek başladı diffüzye. Bir düşman kaldı. Jenner. Jenner <gülüyor> <gülüyor> <maçı> değiştiriyor. <gülüyor> Sıfır killi ama kendini bombaya atmaktan hiç korkmayan zincireyiz. Biz görev adamıyız oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu battan için can verdik lan. Şu asalete bakın be Şu şu şu asalete bakın ya Yanıyorum he Etkileyici Etkileyici Etkileyici, Etkileyici. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar eğer <gülüyor> oyunda mikrofonunuz yoksa bilgi için buradan da noktaya basarak komutları kullanabilirsiniz Bayağı işlenir işte Ama Biz Genel bunu sadece Romantik spam için kullansak da evet, hızlı bir <gülüyor> Hızlı bir pik aldım ve öldürdüm. Bir daha aynısını yapacağım. Ne görecekler ki? Öldüremedim onu. Kill. Arkadan köpeğimin ağlama sesleri geliyor olabilir. Neden ağladığını ben de biliyorum. Bakacağım ona bir şey. <gülüyor> ya. Yeah. Cener, az önce el olmadı Cener. Gerçi ne kazandık da? Kötü düştüm. Olur öyle, olur hiç üzülme. Sinirliyim abi, ben hoşuma gitmedi bu durum. Ee, Ezdiklerin işte onu bu. Zat her şey. Evet abi. Şu anda kefs tamamazdım. Vay kili almışsın. Nereden çaldın onu? Çekildik elerim, ölme vakti. Evet yerinde stabil dur. Çok mantıklı değil ama böyle kil alabilirsiniz. İkisi yalan et. Gelen var mı? Dolu. BBBJ BJB Evet, bir görüldü. Sağda ya. Biz onu evet, yedi vurmuş. Bir kötü bir, kötü bir. <gülüyor> Niye ağladı? Evet. Az önce kötü kaybettik ama bir daha onu. tutacağım burayı. Evet orada gördük Phoenix'i. Onu kör edip çıkarsam. Ay oh! körken vurdu. Boş değildi. arkası var ya çok Ay. Ya korkanı korkanı kesedim abi ya. Çok heyecan yap ben ya. E, yani. Çünkü adam da yokken ateş ediyorsun o yüzden. Oo! Adam çok güzel sakinliğini koruyor bak mesela hiç. Oha! Ejeci. Oo! Oo. mesela bu iyi oynayan bir jet arkadaşlar. <gülüyor> Dik ses direkt zaman kaybet. Hey, Oo. Oh, oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> evet buradan e şey diye voice chat'ten söyleyeceğim. Eline sağlık vallahi çok güzel jet oynanar. Anasının gözüsün. Evet. Fatıma karşılık gelmemesi beni bir buram kırsa da. Evet bir şey dedi ama. Geldi. <gülüyor> ne dedi duymadım ama. Eyvallah dedi. Eyvallah <gülüyor> Yavrum mu dedi? <gülüyor> evet. Kızardım. <gülüyor> Fethet ederken de karşımızdakilere dikkat etmemiz gerekiyordu bu konuda. Böyle itifat olmaz olsun. Evet buraya. drone atıp çeksin Eee kapattılar orayı. Aa kapattılar. Evet oradan beni şatkanla vurmaya denemesi komikti biraz. O oh -oh. Ha bizim de o. Karşı şeyi bozuk atıyorsam. Bir şey paddledi değil mi size de videoda da gözüksek bilmiyorum şey parladı gözüm anda. Bence titrecekler hatta. Ultiyi size tam göstermek istiyorum çünkü. Evet mesela böyle. Spike burda. Bu da görünmezlik hareketiydi. Artık komik değil. Adamı kısattırıcı evde benimle alay ediyor. <gülüyor> Giyip çıkıp gidip çıkıyor. Evet tertemiz. O da vurdum. Ya temiz hallettik. Spreyimizle de Gene ile dalga geçene gidip bir görebilirsek. Evet burada ölmüş. Karşılarında beni bulacak. Ben dalga geçmenin sonra böyle olur işte. <gülüyor> Gel ben seninle aynı şeye gideyim. Leyne diyecektim az kalsın. Hey. Bu J çok güzel oynuyor ya. Ben bu adama dayarım sırtım. Bir de şuna bak. Bir de bir de şu Safata bakın. Bir de operatör almış Safata bakalım hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> oh yes. Sekişti artık. Aaaa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pikle orayı Ben de double door bakacağım Piklemiyorlar. Oh, lan lan Burada Reyna oynanış çekiyoruz adam Bir yer piklemiyor. evet Karşı Reyna'nın <gülüyor> Evet bir tenkler minix var Oh oh oh oh oh oh oh Evet bir mute <gülüyor> atmam lazım birine <gülüyor> Sterk Evet ona odaklanırken Sağda tane var çünkü kusura bakmayın milletin eteceği küfürler için. Info veriyorlar. Evet ben de tek kaldım. Nerede Cener? Bomba C mi? Hadi oğlum yaparsın. Hadi. Bomba patladı mı olsun. Ne? Arkam nereden? Bu olmadı. Kardeşim bu ne ya? Uçsuz. Arkam... Arkamdan vurdular kanka. <gülüyor> Anlamam. Bu kolsuzluk. Ee, başka silahlar denedik. Diye... Kızar mısınız bana bilmiyorum şu an duyamıyorum sesinizle olduğundan. Odin alayım isterseniz için. Bunlar ben bunlar e, AK bu, M4 bu. En kısa özeti. E, bu çok stabil. E, o hareket edersiniz hiç vuramazsınız adam ama yerinizden tak diye çek atıyor, çok vuruyor. Bu da direkt <gülüyor> Ben size oynayacağım böyle göstermek adına. Bazı silahlarınızı artık da ayrı bu arada. Çekirin yolumdan. Bu en... Evet beni kör etti. Ben de karşılığında onu kör derken e, beni öldürdü. Nefret ediyorum şu omenin kör etme skillinden. O o Belki Sage'in geriden canlandırması var. Beni canlandırır sanmıyorum ama. Görüş kısıtlı. İşte Odin size Odin olmasaydı elimde vurmuştum arkadaşlar sizin yüzünüzden oldu. Double arkası yok şu anda. Siz bana söylediğiniz al diye. <gülüyor> oh. 78 vurmuşum. Son oyun. Bu çocuğu ya. Arkadaş, iki kişiye bakarken. LED. Abi ben odama 78 evet, vurdum urası, ya Nasıl 57 vurabilir ya Süper üst düzey bir taktik <gülüyor> geleceğim Ateşe yaklaşmayın Yazın bunu bir yere Her zaman ki gibi gene birinciyim işte Taşıyorum <gülüyor> İşte her zaman birinciliğimi koruyorum ben bu oyunda Yakmadım çenere Ben her zaman birinciyim ya sen gönlümüzün bilincisisin Cener. Gerek burada yok. Teşekkür ederim kardeşim. Rak, Rakam, Rakamların bir önemi yok senin için. Ben bana yapacağım Acımıyor. İzle. Ben bu gazı faşlarım. <gülüyor> Ateşini direkt atma istersen can beklemez Ölme vakti. Evet, şerefsiz taklit ediyoruz burada arkadaşlar. Burada duruyorsunuz. Hiçbir şekilde hareket etmiyorsunuz ki duydular sesimi. Var. Ne görecekler ki? Gayet 38 vurdum ona da ya. Yani. Değil, tane Çok kötü sürpriz yapacağım biline. Ya böyle ya. mesela bu şekilde C bir tane diye uzunlar vardı. Hadi bir arkalarına gelelim. Ayakta ay, ay, ay. Ya ben soda sağdaki o oyuncuya odaklanırken sola bakamadım. Kanka aa, ben aa. Ben Taraf değiştirmeden önce son tur. Bana mı diyor rushlama diye acaba? Aa, Sanırım bana da Yok. Yeah. Çünkü ben çok... Videoda <gülüyor> da gözükti Baya pislik oynadım. Oyun aslında. Ben şöyle yine double door taktiğimizle devam edelim. Farklı şeyleri de gittim. Hiç ortayı tutmadık. Ee... Derseniz ki biraz da size de değişiklik olur diye B'yi tutacağım bir sonraki lan. Ultimiz var. Seyc'den çok erken bir slow geldi. genel orada bir sıkıntı var mı sen? Ha bu adam körken vuruyor ya. Şartkanımızla bekleyelim. A var. Şöyle biraz umarım başım biraz riskli bir hareket yaptık. Ya işte silah farkına böyle de kaybedebiliyorsunuz fight'ları. Spek benim aldığım üç. şu spektir çok da güzel bir silah değil. Dört vurmuş, üç killi adama da ölmezsin yani. aslında, ya. Ya kardeşim adamın üç killi diyorsun da ak 47'si var benim bildiğin süzdürüm ben boncuk atarım var. Evet. Cetin'in ultisi bu şekilde tekrar tekrar geliyor kill alsa da. Tabi sağ kullansa daha mantıklı oradan. Ha Spike'ı koruyacak bizim takım, iyi. Evet, solundan geliyor ses diyorum ama. Son 30 saniye. Aldılar Saldılar ya. Aldılar bence de ya. Ayakta kalan son oyun. Lan lan vurun artık. Hazar mı denirdik acaba? Kusura bakmayın. Taraf değiştiriliyor. Ne kusuru canım. 4 kedim var. Ne kusuru. <gülüyor> ne kusuru yahu. Sage olacaktı şimdi ben görecektim Anladım, de evet. yani. <gülüyor> sen Sage oynamadın bizim kalbimizi kırdın bir kere. Şerefsiz. Adam aldı. Bırak ya. Bir kere de sen kitle ve şey şey etmişim Sage'i. Hep adam aldı diyorsun ona. Şahane diyeceğim ben bunu. Etkileyici. Pardon etkileyici diyeceğim. Şahane. Şahane eci seciyordu değil mi? Etkileyici. Etkileyici. Ben o spede Çok güzel değil mi Leylan'ın spreyi? Benimki daha güzel. Lan ne? ne bu? Nabız. Nabız. Nabız. Bak şimdi one tap'i izle. Hadi. Düh. Olmadı. Direkt ben yendim. Ateş attı bana. Fireball. Uuuuff! One değil ama o da bir headshot'tı. <gülüyor> o bir vantep değildi ama yine gönlümüzü aldın de. Zal'in. Çok şanssızdım ya, aşırı şanslı <gülüyor> Tamam oradan piklerim ben. Kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, CS tak diye. <gülüyor> ha oradan adam gelsin de göreyim ben seni. Ha, ben oraya bakıyorum. Geldi oradan. Biri gitti. Gider daha gitti. Bir tamam, var. atmayacağım. Ben. ben de 30 vurdum. Düşmanı üç, de orada, üçü de orada. Ayakta kalan son oyuncu. Abi ben oraya tarafına, ben sadece... Bir düşman kaldı. İşte böyle yaparlardı. Ee, Gösterme kan kapak iyi, değil, kapan, iyi çözüyor. Evet arkadaşlar böyle Allah şerefsiz uğraştım. Böyle şerefsizlik yapabilirsiniz oyunda CS taktiğiyle <gülüyor> ne yapıyorsun sen hele? Abiler öyle spike'ı şey yaptıktan sonra oradan pikleyebiliriz yani damlanın mantığı yok Bu el de çekildi, bir eda bekleyip diğeriye çekildi Ay çekiyorum ben Ben Okey ya siz çekmişsin, ben çekeceğim ya Double on rush kör kör edeyim mi? Kör et. O zaten kendinden kör oldu ya. Headshot attı bana. 9 oldu benim yani. Canımızı yenileyeceğim şu an bir yandan. Ay <gülüyor> <gülüyor> öyle dedi ya. Nerede Evet öleceğim muhtemelen. Ne görecekler? Spike Evet biraz Oo oy oy, oy. ay Bu kanka. oy. Hah, ben. sandı yani. Ya. Nereden duyuyorsun? İlk defa orası oldu. Ben şeyden aldım, ben aldım bilmiyorum. mı? Evet arkadaşlar, bu oyun videodayım diye gaza geldim çok. <gülüyor> Böyle pis oynayacaksınız oyunu. Öyle delikanlı gibi oynanmaz Valorant. Bana kızmayın. <gülüyor> <gülüyor> pislik. Caner çok dürüst oynadığı için 4-11. Mesela benim gibi pislik olacaksınız gibi oyunda rank atmayın. Buradan herkese ya duyurulur. Abi, aşacaksın abi böyle Böyle pislik oynayacaksınız kazanmak için oyunu. Öyle evet. olmaz. Takti yaptığım taktikleri uygularsanız maçlarda. Canalım, onlar... Bana karşı yapmayın da yüzüş oldum. Yani ben yiyorum çünkü o andan yüzüş oluyor. Ben de ben de yiyorum o taktikleri <gülüyor> Mesela böyle de ölün. <gülüyor> Niye olmuyor ya? Adam hesap yemedi. 28'de kaldı canım. <Gülüyor> Cenan. Ay! Ben olacağım o patisi. İzleme ben, izleme. İzleme oğlum, beğenmezler <Gülüyor> beni. Adam kostümlü al almak <gülüyor> için sadece. <gülüyor> Bu çok yanlış bir hareket. Jet'le yapmayın. Böyle o kutunun üstüne çıkıp <gülüyor> etrafa açık hedef alıyorsunuz. <gülüyor> <Bomba dostum> <gülüyor> ah be bombaya niye? Hepsi ikisi de orada. <gülüyor> Bak yukarı. Kaldır kalmayayım. Bir düşman daha. Geldi gör. Geldi. Reload atmıyor. Pingim var. Aa, yine biraz emin kaldır. Dt. Evet, ya pingim çıktı ya. Evet. Pingim çıktı bokum ya. A <gülüyor> patladı. Oysa hesaplıydı. İyi oyaladın Jener'in sorunu muhtemelen ee, kasıyor oyunu. Çünkü dönerken mouse'un çok böyle bir kasırma hareketi oluyor sende. Yok ping'im çıktı az önce ya. Relot atmaya çalıştım olmadı. Ben Phantom almaya devam edeceğim bu şekilde. de. Yok ya Phantom alacağım. Bu biraz daha hsg odaklı bu biraz daha Telefonu ak yapalım. yani dek bodından da de buluyorsunuz. Yameti koparacağız. Şu reyna ile her öldüğünüz el alttaki bir yüz killimiz yenileniyor diyecektim bizim abiyi harcadılar burada. Tam <gülüyor> beni artık o kadar da değil yani. Yüz bir yenildik, ölme vakti. Düşman zorunlu. Evet ben girdim ayı ama he kimse yok ner geliyor. Bizde. Plante, pikleyebileceğimiz bir yeri plantlarsan çok daha. Tamam, geç abi, geç geç geç. Karşı. Tamam. Bir i̇ki Buradan daha rahatsız edebiliriz. Ben yukarıya bakayım. Hem buraya, hem. Buraya İki geliyor. Geldi. Öldü. Ne çaldın? Yok. Pardon, bir bakayım dedim. Karşıma adamlar çıkıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Davam. Davam. Bir düşman kaldı. Mükemmeliniz ya! O. Çok pislik şekilde. Hadi, hadi. Arkadaşlar, Valorant'ta en sık gördüğüm hata benim Üstliklerde de çok yapılıyor. Okey. Bu arkadaşın yaptığı gibi gereksiz shift basmayın. Bunu... O kadar da ayak sesinizin duyulmaması çok da bir şeydir. Bazen acele edilmesi gerekebiliyor. Haydi aynı taktik. Bu sefer ulti basıp göreceğim. Muhtemelen orayı tutacaklar bu sefer. Ama hadi bakalım deneyelim şansımız. Çok sık yapıyorlar mesela. Adam artık bomba patlayacak. Yani hala shift böyle. <gülüyor> Bana mı diyorlar bir şey ben? Çok diyemiyorum onları. Yok. FaZe diyorlar. Raze. Hazır mıyız? Dale ee e. Gözlerini hadi. kapatalım. Sağdan, sağdan, sağ ol beni, sağ sağ ol, sağ ol, sağ. Ol, sağ ol. Onunla biraz yürürken zor vurursun ha. Kendini kör <gülüyor> et. Evet. Bir iki bizi vuramadı yoksa ölmüştüm vallahi. <gülüyor> Kur kanka. Burayım kardeşim. Kur kardeşim. Ben buradan ultimizle aldım şu gördüğünüz küçük şeyler ulti sağlıyor. Evet maçı büyük bir hükmederek 26 killle bitireceğim gibi gözüküyor. Bomba kurmak da ülke getiriyor, evet, bir çözmek bir ülke da getiriyor. Beni. Aynen. Daha da Buradan da abimizin o dilini çalarım. Ay, Gösteremedim size. Bir... Son sayı. Kafaları doğru yerde. Buradan da çekinip. Kardiyan attı adam. Al kardeşim şunu. Ben mic bana bana, Şu bana, vermedin. bana vermedin, neyse. Karbon karbon. Beni gitmiş. almadın. Beni almadı. <gülüyor> Ulti'liğe dalacağım ben. Bu son ne galiba? Değil mi? 12. randa <gülüyor> ya da 13'de bitiyor arkadaşlar normalde. Biz bir rand aldık bir çek. O zaman videoyu burada sonlandırayım mı? Evet, Karşı Reyna da bana karşılık ulti çekti. Dedi ki sen dedi varsa bende de var ama bilmiyor ki ben onu kaybederim. Hemen Hemen ultisini Burada Burada var. Birimiz onu duyuyoruz. Galiba, por, por. Benim Kardeşim benimle, Yürü, benimle kapışamayacaksın. Dedim ve beni ağzıma suçtum. <gülüyor> tamam intikamını alacağım. Nerede? Söyle seri. bir Şeyde girdim abi orada. Aşağıda yani aşağıda. De kaçtı gitti o buradan beni öldürdükten sonra durmaz oldu. Aa Ya o ne ya? İşte böyle headshot atıyor abi. Zaten karşının en iyisi oymuş. Hadi be. Sage ultin var. Ooooooooooooooooooo Bize diki sen dedi kimsin güzelli, güzelli. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Bu da böyle bir maç oldu Yüksek killerle kaç skorla bitirdim ona da bakayım MVP olarak 5 <gülüyor> Lütfen Evet takım 27 kille Takım MVP'siyle ile karşı birim, Ağzıma sıçan birimle de karşımda duruyor İzlediğiniz için teşekkürler tekrar hmm... Eğer ilgi gelirse daha çok Valorant videosu çekmeyi düşünüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.